Selam. Ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı. Sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Tespit Tornasını size tanıtacağım. Ben Torna Türk'ün sahibi Sayın Orhan Göksu ile yaptığım telefon görüşmesinde tespit videolarını çekeceğimi söyledim. Kendi firmasına ait, Torna Türk firmasına ait T03 modelindeki Torna makinesini bize hediye olarak gönderdi. Bize şimdi ilk kez açacağız, kurulumunu göstereceğiz ve çalışmaya hazır hale getireceğiz. Umarım beğeneceğiniz bir video olacaktır. Bu arada unutmadan Torna Türkiye ve e, Orhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sizinle birlikte bu makineyle inşallah güzel tesbihler yapacağımızı ve diğer hobilerimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Hazırsanız. Buyurun, başlayalım. <Gülüyor> Fatura olabilir diye düşündüm. Geç bize hediye geldi ama Kutumuza açtık, içinden çıkanları hep birlikte merakla bekliyoruz. Bir aydınlatma lambası çıktı. Bu zannediyorum tornada kullanılan tozlu kısım vardı, herhalde olur. Evet. Burada Torna Türkiye ait bir önlük var. Tornada kullanacağımız dayama keçe, disk zımpara testere polisaj cilası. Ha bu güzel. Bu Mandrene, polisaj keşesini bağlamak için kullanılacak ara aparat. Bunlar da torna kullanılan diğer malzemeler. Bunun içinden. Her birinin ayrı ayrı paketlenmesi de güzel bir şey olmuş. Bu kutuda da tesbih hapellerine yaparken kullanacağımız bıçaklar, sıyırmalar, hareketli puntalar, tığlar. Zannediyorum şu da imame yapımı için kullanılan ara HSS çelikten bıçaklar. Güzel düşünülmüş ve paketlenmiş. kumpas tahminim hapileri delik delerken kullandığımız aparat olması lazım yanlış video olabilirim montaj edince hep birlikte göreceğiz Aa, bu da güzel sürpriz burada en azından bir tespih yapacak kadar Kehribar var. Ve şimdi as solistimizi çıkarıyoruz. Tornamızı çıkarıyoruz. Hafif değil, ağır. T03 markasını burada görebilirsiniz. Devir var mı? Devir ayarı var mı? Bakıyorum. Göremedim. Şu da, burada kullandığımız bu beslere bıçağını kullanmak için var herhalde. Bunları bir sökelim. Burada bir öneride bulunmak istiyorum Torna Türkiye. Bu vidaları, bu başlı vidaları böyle değil de kelebek şeklinde e, ya da anahtarlı yaparlarsa eller rahat kıvırabilecek şekilde çok daha güzel olacağı kanaatindeyim. Ben ayrıca Orhan Bey'e telefonda bunları söyleyeceğim. Şimdi bu aleti size tanıtabilirim. Bu alet mandren anahtarını buralarda bir yerdedir. mandren anahtarını olamadım galiba yani olmadığını biliyorum ama ben yine da bakayım dedim. de iş yerinde başıma çok gelirdi. Satılacak malda, hazırlanacak malda elemanlara, işçilere adet verir. Ellerine bir liste verirdim. Bazen nadir de olsa bir iki vidayı eksik koydukları ya da fazla koydukları olurdu. Mandiren, iki tane mandren olmasına rağmen mandren anahtarı koymayı unutmuşlar sorun değil. Ee, Orhan Bey veya Torna Türkiye döndüğünüzde kesinlikle size hemen göndereceklerdir. Bazen böyle yanlışlar, eksikler, e, aksaklıklar olabiliyor. Birbirimizi hoş ve anlayışla karşılamamız gerekiyor. Ben kendime ait bir başka mandren kullanarak şimdi bunu sökeceğim. Benim el matkabına ait mandilen anahtarını getirdim. Evet. Genel itibariyle içindekiler bunlar. Ama benim hoşuma gitti. Görüntü olarak kibar, rahat ve habbeyi işlerken aynanın olmayışı biraz daha kolaylık veriyor. Elbette aynanın Avantajları da var. Dezavantajları da var. Bunun bir avantajı da şu. Hem sol hem sağ elini kullanan insanlar için faydalı olur. Bu aparatı şuraya bağladığınız zaman testereyi de bağlıyorsunuz. Buradaki diğer aparatlarıyla beraber buna benzer aparat vardır ya da budur. bunu mini tezyah biri yatar. testler olarak da kullanabiliyorsunuz. Orhan Bey bunu 4 1 model üzerinden yapmış. Torna, testere, matkap ve bunları da diğer aparatıyla bağladığınız zaman Polisaj makinesi oluyor. Bu da dört makinenin bir makine üzerinde kullanılmasını sağlıyor. Makinayı kullanırken de her bir kullandığımda ayrıca göstereceğim. Tornatürk'ün Hap ve delme aletini taktım. Şimdi onlarla deliyorum. Makinanın sessiz oluşu hoş bir şey. Ev ortamlarına artık da çalıştırıla Burada aşağı yukarı ayarı yapacağınız bir konum var. Bu dört vidayı bağladıktan sonra, bunu ayarladıktan sonra bütün abellerinizi eşit ölçüde kesmişseniz, salgısız olacak şekilde ortalama bir delikle delebilirsiniz. Güzel düşünülmüş bir alet. Ama bunda güzel delik delebilmek için ayarını iyi yapmanız gerekiyor ve dikkatli olmanız gerekiyor. Bir de hapbileri karelerken eşit olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Tığ ucunu yağlamamız hapbinin içini yakmasına engel olur. Bir de eski diş fırçası kullanırsak çıkan parçaları rahat rahat temizleriz. Evet. Buradayken de buradayken de buradayken de Şimdi bakın İzlediğiniz için Sıra geldi parlatmaya yani polis aca bunun için Tornatürk ile birlikte gelen bu aparatı mandrenimize takıyoruz. Sonra yine torna tükle gelen bu parlatmak keçesini takıyoruz. Şöyle tutup yaptığımız zaman takılmış oluyor. Yine torna tükle gelen bu sıyırma çubuğunu alıp yaptığımız kehribardan habbeyi ucuna takıyorum. Açıyorum parlatma için kullanacağım macunu, cilayı keçeye sürüyorum Gördüğünüz gibi bir parlaklık verdi. Fakat bu mavi olan ön parlatma daha değişik macunlar, jiralar kullanabilirsiniz. Ben kendi yaptığım bir jirama onu kullanıyorum. Bütün zımparay izlerini aldı, hoş bir görünüm oldu. Daha değişik cilalar, pastalar kullanabilirsiniz. Ama torna türkün tornasındaki bu sistem işimizi kolaylaştırıyor. Ben Orhan Bey'e bunu bana gönderdiği için ayrıca teşekkür ediyorum şimdi bir daha. Daha önceki çekimde de söylediğim gibi Tornatürk şimdi bunun Döküm olanını Yapıyor imiş. Bir ay kadar sonra Piyasaya çıkar dedi Orhan Bey e İnşallah ondan da bize bir hediye eder Onu da size anlatırım Güle güle günlerde Kullanın eğer alırsanız bu tornadan hobilerinizde, alışkanlıklarınızda Başarılar diliyorum. İnşallah mutlu olursunuz